Sesi, ses düzeyi %0 olarak ayarlandı herkese merhabalar değerli arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikteyiz bugünkü videomuzun konusu bluetooth hoparlör aux kablosuyla ile nasıl telefona bağlanır daha önce bir bluetooth hoparlör incelemesi yapmıştım ee, şimdi Hatta o videoda AUX kablosuyla birbirine nasıl bağlanır onu göstereceğimi söylemiştim. Kısmet bugünmiş. Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Yani Bluetooth hoparlörümüzü, müzik çalarımızı AUX kablosuyla nasıl bilgisayara, pardon bilgisayara diyorum. Gerçi bilgisayara da bağlanıyor ama telefona bağlayabiliriz. Buna bakacağız. Elimde AUX kablom var şöyle göstereyim basit bir kablo. alanı tükeniyor bu telefonunuzu yavaşlık böyle basit bir kablo iki ucu da aynı olan basit bir kablo şimdi telefonumu yere bırakıyorum ve müzik çalarımın üstündeki lastik yapıyı kaldırıyorum A Aux ve kablomun bir ucunu takar takmaz takar takmaz kablo moduna geçti şimdi ee, hemen takıyorum kablomun diğer ucunu evet video kaydını duraklat düğme etkinleştirmek için iki kez dokunun. Etiketler kullanılabilir. Görüntülemek. Böylelikle ee, müzik çalarım ve aux kablom arasında bağlantı kurulmuş Özellikle müzik çalarım ses ses düzeyi sıfır olarak ayarlandı. Müzik çalarım ve e, telefonum arasında kablolu bir iletişim sağlamış oldum. <Gülüyor>